Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 2022 tayfam öncelikle hepinize geçmiş olsun. Çok kısa bir süre önce TYT ve AYT sınavlarına girdiniz çıktınız ve artık o stresi o telaşı bir bitirdiniz arkadaşlar. Şu an eminim ki hepinizde huzurlu ve telaşlı bir bekleyiş hakimdir. Ee, i̇nşallah bu elde ettiğiniz başarıları İleriki hayatlarınızda daha da büyüterek elde etmeye devam edersiniz Bunu temenni ediyorum Evet gençler bu seneyi değerlendirecek olursak da e, Sene başında yaptığımız konu anlatım kampları Devamında çözdüğümüz kitaplar ve denemeler Yaptığımız soru çözümleri ve özellikle sınavdan 10-15 gün önce yaptığımız canlı yayınlarda 400 soruyla YKS tekrar kampı matematik tekrar kampını arkadaşlarım Özellikle o çok verimliydi bizim için. Ee, sadece bu kampta çözdüğümüz 400 tane soru içerisinde e, sınavda benzer çok soru çıktığını da gördüm. Ee, öncelikle beni dinlediğiniz için buradan teşekkür ediyorum. Bana teşekkür eden arkadaşlarıma da eyvallah diyorum zaten görevimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, bu sene son 2-3 ay içerisinde, 3-4 ay içerisinde hatta VIP Fizik Kemal Hocam, Kenan Kara ile Geometri'de Kenan Kara Hocamız ve Doktor Biyoloji kanalında arkadaşlarım Barış Hocamız ve ben oturduk böyle ciddi anlamda son 11-12 yılın çıkmış sorularını iyice güzel bir analiz yaptık arkadaşlar ve bu analizler doğrultusunda da sizlere güzel sorular yazmaya çalıştık, gayret gösterdik ve bu yazdığımız soruların içerisinde de arkadaşlarım Gerçekten bu sene TYT'de ve AYT'de karşımıza çıkan sorular vardı. İyi ki bu çalışmayı yapmışız ve iyi ki sizlerle değerli öğrencilerimizle buluşturmuşuz arkadaşlar. Gerçekten verimliydi. 2023 tayfa sizleri de arkadaşlarım bu sorularla karşılamak istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. 2022 tayfa her zaman gönlümdesiniz. Her zaman kapım sizlere açık. Biliyorsunuz Ankara'dayım. İstediğiniz zaman arkadaşlar... Beni rahatsız edebilirsiniz Gerek e, telefonla gerek mesajla arkadaşlarım sıkıntı yok biliyorsunuz e, Artık sizleri başarıyla uğurlamışızdır diye tahmin ediyorum 2023 tayfa içinde sizleri uzun soluklu bir sene bekliyor Sıkı bir çalışma bekliyor Haberiniz olsun zaten yorum kısmında 2022 tayfa sizleri güzel bir uyaracaktır arkadaşlar Bizleri dinlemeye takip etmeye devam edin arkadaşlar 2023 tayfa tekrardan hoş geldin. Sizleri o sorularla baş başa bırakıyorum. Böyle video renderlarken böyle bir soru gelmişti aklıma. Böyle bir soru yazayım dedim. Sizler için. Diyor ki, SML hoca video düzenlemesi yaparken çok hızlı konuştuğunu fark ederek aşağıdaki düzenlemeyi yapmış. Demiş ki 35 dakikalık videoyu ben şöyle ucundan tutayım, genişleteyim videoyu 50 dakika olacak şekilde sağ ucundan uzatayım. Böylece video hızını yavaşlatmış ve videoyu düzenledikten sonra YouTube'a yüklemiştir. Tamam çok güzel. Şimdi 35 dakikalık videoyu kendi ses hızını yavaşlatarak 50 dakikalık bir video haline getirmiş. İlayda, İlayda'ya selam, SML hocadan ders dinlemek için bu videoyu açmış ve demiş ki Hoca çok hızlı konuşmuş. Ben bu videonun hızını Çarpı 0.75 ayarına getireyim demiş YouTube'da. Ve dediğini de uygulamış. Son durumda İlayda'nın izlediği videonun süresi, SML Hoca'nın çektiği ilk videonun süresinin kaç katıdır diye sorulmuş. Onu gördükten sonra aklıma gelen bir soruydu. O sorudan sonra yazdım böyle bir soruyu. Türkan babasından bir oyuncak bebek istemiş ve babası da Türkan'a birikimin önemini vurgulamak için bir kumbara almış. Demiş ki, her gün bu kombaraya para atman için sana 5 lira vereceğim. Paralarını harcamadan biriktirirsen eğer 30 gün sonunda oyuncağını alabilecek kadar paran olur. Demiş. O, o zaman oyuncak kaçtır arkadaşlarım? 150 liralık bir oyuncaktan bahsediyoruz. Pekala. Türkan paraları biriktirmeye başlamış. Biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş. 20. günün sonunda 20 günde kaç para biriktirir Türkan? 100 TL para biriktirir. 2022 yılında İsmail'e yaşı sorulduğunda... İsmail aşağıdaki bilgileri vermiş. Diyor ki 10 yıl önce 4 senelik matematik bölümünü bitirdim. Şimdi 10 yıl önce 2012 yapar. Bunlardan ikisinin tek ve birinin çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre bu ifadelerden hangileri bir çift sayıdır diye sorulmuş. Ve diyor ki f fonksiyonu reel sayılarda süreklidir. Şimdi bak ben sene demiştim? L, S, T. Sürekli ise kesinlikle limiti vardır. O zaman ne diyeceğiz? 1. Limit olacak. 2 limit görüntüye eşit olacak. Bakın -2'den 0'a kadar şurası ve 0'dan da 4'e kadar. -2'den 0'a kadar azalmış ve -2'deki görüntüsü 2 imiş. Muhabbetimizi birazcık sonraya saklayalım olmaz mı arkadaşlar lütfen. Şimdi -2'deki görüntüsü 2 imiş. Eyvallah. 0'daki görüntüsü 0. 3'teki görüntüsü 2. Şuraya 3 diyelim. 3'teki görüntüsü de 2 imiş bakın. Şurasıymış. Şöyle. 4'teki görüntüsü de 4'müş. 4'ü de şurada gösterelim. Hop, şöyle olsun. Tamam. Böyle gösterdim. Bunu böyle gösterdim. Şimdi diyor ki 0'dan 2'ye kadar azalt sen bunu diyor. Eksi 2'den 0'a kadar azalt diyor. Azaltayım. Şöyle azalttım. Kabul mü? 0'dan da diyor 4'e kadar arttır bunu diyor. Şöyle arttıralım olmaz mı? Aha böyle bir fonksiyon olsun. Şimdi bize diyor ki. Eksi 2'den 4, eksik ile 4 kapalı aralığındaki grafiği ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin. Alanı kaç bir, alanı birim karecesinden hangisi olamaz yazıyor? F eşittir x üzeri 5 artı 3x kare x a x artı 3 eğrisinin x eşittir 1 apsis noktasından çekilen teğetin denklemi buymuş. Teğetin denklemi buysa bu teğetin eğimi ne? 9 olmaz mı eğimi demek ki artık x eşittir 1 apsis noktasından çekilen teğetin eğiminin 9 olması gerektiğini biz adımız soyadımız kadar iyi bilmemiz gerekiyor Şimdi arkadaşlarım buna göre fx bölü x kare 9 limitinin değeri kaçtır öncelikle fx'i bir bulalım biz fx eşittir bakın burada bir yamuk var ve yamuğun alanından yararlanacağız Öncelikle şu kısım yamuğun yüksekliği olacak ki bu kısım x 3'tür arkadaşlar şu kısmı hesaplayabilmek için 3'ü fonksiyonda yerine yazarsınız 3 bölü 3'ten ne gelir burası 1 x'i de burada yerine yazarsanız zaten x bölü 3 geliyor Şimdi alt taban artı üst taban bakın alt taban artı üst taban Yani x bölü 3 artı 1 çarpı yüksekliğimiz x eksi 3'tü Bir de tabii ki neyimiz var bölü 2'miz var İşte sevgili arkadaşlarım fx'miz bu Neyinin pozitif değeri soruluyor Şimdi al bakayım şunun integralini x kare bölü 2 eksi 4x yaz sıfırla n'yi yerine n kare bölü 2 eksi 4 n e sıfırı yerine yazmama gerek yok zaten sıfır gelecek bu kaçmış 10 o zaman n kare bölü 2 eksi 4 n 10 eşittir sıfır mı olur n'nin pozitif değeri sorulmuştu unutmayın